Gençler selamlar ben SML Hoca SML Hoca Matematik kanalındasınız arkadaşlarım Metin Yayınları TET Matematik Soru Kitabının çözümleriyle kaldığımız yerden Devam ediyoruz Bugün 130 ve 131. sayfaların çözümlerini Yapacağız sizlerle birlikte İlk sorumuzda hazırsanız abone olduysanız ve Videoyu da beğendiyseniz çözümlerimize Başlayalım gençler Evet ilk sorumuzda bize Deniliyor ki bakın şöyle yaklaştıralım Size daha net görün 2019 ve 2020 sayıları yanlara getirilmiş. Bakalım nasıl okunuyor bu okuruz. 20.192.020 sayısı 2 ile tam bölünebilmektedir deniliyor. Arkadaşlar sayı çiftse 2'ye bölünür. Ki sayının çift olduğunu şuradan anlıyoruz. Son basamaktan. Son basamak çiftse sayı çifttir. Çiftse de 2 ile tam bölünür. Doğru. 2020 faktöriyel eksi 1 sayısının 2 ile bölümünden kalan 1'dir. Bakın 2020 faktöriyel 2 faktüryelden itibaren biliyorsunuz ki tüm faktüryel sayıların sonuçları çiftti. Bu çift sayıdan 1 çıkarırsanız tek olur. Tek sayıların 2 ile bölümünden kalan da 1'dir. Yani doğru. Ve sevgili gençler, 0 faktöriyel, 1 faktöriyel, 2 faktöriyel, 2023 faktöriyel kadar olan faktöriyel sayıların toplamının 2 ile bölümünden kalan 1'dir denilmişti. Bakın 2 faktöriyelden itibaren zaten gerisi hep çift. Çift, çift, çift, çift Bunların hepsinin toplamı çift yapar arkadaşlar. 1 bir faktöriyel 1'dir. 0 faktöriyel 1'dir. Bunların da toplamı 2'dir. Burası çifti. Çiftin üstüne 2 eklersek çift bir sonuç elde ederiz. Çifti 2'ye bölersek 2 ile bölümünden kalan 0'dır. Burada ne demiş? 1'dir demiş. Yani yanılmış arkadaşlar. Üçüncü öncül cortladığı cevap 1-2 olacaktı. Doğru cevap C seçeneğiydi. Geçtim 2'ye. 4 basamaklı 2370 A sayısı 5 ile bölündüğünde 2 kalanını veren bir tek sayıdır. Buna göre A sayısı kaçtır? Şimdi... 5'e bölündüğünde 2 kalanını veriyorsa son basamağın rakamlardan 5'te bölündüğünde 2 kalanını veren yani 2 veya 7'ye eşit olması lazım. Yalnız tek sayı dediğine göre o halde A 7'dir 2 değildir. Doğru cevap D seçeneği olacaktı. Geçtim 3'e. 4 basamaklı A 5 6 B doğal sayısı 2 ile tam bölünebiliyor Yani B kesinlikle ama kesinlikle 0, 2, 4, 6 veya 8'den bir tanesi. Buna göre AB 2 basamaklı sayısının alabileceği en büyük ve en küçük değerin toplamı sorulmuş. Bir kere A ile bir olayımız yok 2 ile bölünmesi için. Dolayısıyla A'yı istediğimiz gibi büyük seçebiliriz. Yani A'nın ben maksimum değerini ne seçerim arkadaşlar? 9 seçerim. B'nin de burada maksimum değeri 8 olur. Yani AB 2 basamaklı sayısının en büyük değeri de 98 olur deriz. En küçük değerini bulmak için de tabii ki A'yı kafamıza göre seçeceğimiz için ve 4 basamaklı olduğu için 0'ı seçemeyeceğim. Dolayısıyla A'yı 1 seçerim. Ve B'yi de buradaki en küçük sayı olan 0 seçerim. Ve böylelikle A, B'ye 2 basamaklı sayısının alabileceği en küçük değer de 10 olmuş olur. İşte bunların toplamı soruluyor arkadaşlar. 98 ile 10'un toplamı bize 108'i verecektir. Cevabımız da E seçeneğinde verilmiştir diyebiliriz. Gönül rahatlığıyla devam edelim. 130. sayfamızın sağ üst tarafındaki 4. soruyla. Evet 4. soruda bize demiş ki. 5 basamaklı 20.000 20, bin, 20 1000 ya da 20 a 354 sayısı. 3 ile tam bölünebiliyormuş. A'nın alabileceği değerler toplamış. 3 ile bölünme kuralı neydi? Rakamların toplamı 3'ün katı olması gerekiyordu. Şimdi burada 3'ün katı olan 3'ü görmezden gelelim. 5 ile 4'ü toplarsanız bunlar da 3'ün katı olacağı için toplamları 9. Onları da görmezden gelebiliriz. Demek ki sadece şu ikisinin toplamının 3 ile bölünmesi yetiyor. A artı 2'nin ne olması gerekiyormuş? 3'ün katı. Şimdi burada A artı 2 3'ün katıysa. A sayısı 1 olabilir rakamdı bakın unutmayın Hemen arkasına 3 ekliyorsunuz 4 diyorsunuz 3 ekliyorsunuz 7 7 diyorsunuz 3 daha eklerseniz 10 olur ve 11 rakam olmadığı için bunu alamayız O halde A sayısının alabileceği değerler 1, 4, 7'dir Alabileceği değerlerin toplamı sorulmuş Bunların da toplamı 12 yapar arkadaşlar Dolayısıyla cevabımız B seçeneğinde verilmiştir diyebiliriz Ve dördüncü sorumuzda B dedik geçtik 5'e 4 basamaklı 2M, 3N sayısı 6 ile bölünebiliyor. Arkadaşlarım 6 ile bölünebilen bir sayı mutlak surette 2'ye ve 3'e aynı anda bölünebiliyordur. Pekala 2'ye bölünüyorsa N kesinlikle çifttir. Bakın N'nin alabileceği değerleri yazıyorum. 0, 2, 4, 6 ve 8'i alabilir N sayısı. Şimdi M sayısı için konuşacağız. 3 ile bölünebiliyordu ya. Bakın zaten 3'ü görmemize gerek yok. 3'ün katı. Daha sonrasında... N sayısını biz burada seçtik. N sayısını 0 seçtik örnek veriyorum. Eğer ki N 0 olursa bakın 2, M, e, 3'ü yazmamıza gerek yok ama yine de şöyle gösterelim. 3'ü görmemize gerek yok 3 ile bölünme kuranına bakmak için. N'yi ben burada 0 seçersem 2, M, 3, 0 olur. 3'ü görmemize gerek yok dedik. 2 artı 0 artı M, 2 artı M yapar. Şimdi 2 artı M arkadaşlarım. 3'ün katı olacaksa 3'ün 6'ya tam bölünebildiği için m sayısı burada alınabilecek değerler 1, 4 ve 7'dir. Şimdi ben n'yi 0 seçtim. Gittim m'yi de 7 seçersen toplamların maksimum gelir ama 7 olur maksimum. Şimdi burada maksimum dediğine göre de o zaman bizim mantıklı düşünüp n'yi 8 seçmemizde fayda var. Gelin n'yi 8 seçelim. Nokta nokta nokta denedik, denedik varsayalım. 2m 3 8. Şimdi arkadaşlar n'yi 8 seçtik ya 3 bunu görmemize gerek yok. 8 artı 2 kaç yapar? 10. 10'un 3 ile bölümünden kalan 1'dir. O halde M artı 1 diyorum. Bakın büyük sayılarla uğraşmamak için. 3'e böldüm. Kalanıyla uğraşıyorum. M artı 1'in 3'ün katı olması gerekiyor. O zaman M'yi de burada ne seçerim? 8 seçebilirim. Maksimum olsun diye. E madem öyle. N 8... N8, de 8 olduğuna göre bunların toplamı en çok 16 olur. Rakamları birbirinden farklı demiş olsaydı buna dikkat ederdik. İkisinde 8 seçmemeye özen gösterirdik ama rakamları birbirinden farklı falan dememiş. İkisinde 8 seçebilirim gayet. İkisinde toplam maksimum sonucu verir. Cevap 16 olacaktı. Doğru cevap A seçeneğiydi. Beşinci soruyu da çözdük ve geçtik 6'ya. 5 basamaklı a 352 2, B sayısı 3 ile bölündüğünde 2, 5 ile bölündüğünde 1 kalanını vermekte. Buna göre a artı b toplamı kaç farklı değer alır diye sormuş. Arkadaşlar öncelikle bizim sayımız 5 ile bölündüğünde 1 kalanını veriyorsa bunun son basamağı ya 1'dir ya da 6'dır. Demek ki bu a 3 5 2 b sayısı ya a 3 5 2 1'dir gençler veyahut a 3 5 2 6'dır diyeceğiz. Şimdi ikisine göre değerlendirme yapalım tamam mı? Bu arada burada B'yi kaç seçtik? 1. Burada B'yi 6 seçtik. Bunları da göz önünde bulunduralım. Şöyle işaretleyelim. Bize A artı B toplamı lazım. Buna göre A'nın alabileceği değerleri bulmamız gerekiyor. Nasıl bulacağız? 3 ile bölündüğünde kalan 2 oluyormuş. Şimdi arkadaşlar 3 bölünme kuralını hatırlıyorsunuz rakamları toplamına bakıyorduk. Bak bu zaten 3'ün katı bunu görmene gerek yok. 5'te birin 1'in toplamı da bunları karalamayalım da daha sonrasında sayımız kaybolmasın. 3, Üç, 3'ün katı olduğu için bakmaya gerek yok dedik. 5 ve 1 topladın 6 3'ün katı olduğu için bakmana gerek yok. Sadece 2 kaldı burada. O halde A 2 dediğimiz sayı kesinlikle ama kesinlikle 3'e bölündüğünde 2 kalanını verecek. 2 kalanını veriyordu unutma. Her iki taraftaki 2'leri de götürürsem A kesinlikle 3'ün katı olan bir rakammış. A 3'ün katıysa A'nın alabileceği değerler burada. 3 olur 6 olur 9 olur başkası olmaz. Şimdi devam. B 6 ise eğer. Arkadaşlarım. 3 zaten 3'ün katı bakmaya gerek yok. 6 3'ün katı bakmaya gerek. Yok 5 ile 2'yi topladınız, 7 buldunuz. 7'nin 3'le bölümünden kalan 1'dir. O halde A ile 1'i topluyorsunuz ve 3'ün katından 2 fazladır diyorsunuz. 1'i karşıya attınız. A sayısı 3'ün katından 1 fazla olacak. A öyle bir rakam ki 3'ün katından 1 fazla. O zaman alınabilecek değerler nelerdir arkadaşlar? Tabii ki 3'ün katından 1 fazla olan 1, 4 ve 7. Hocam 1 nasıl 3'ün katından bir fazla deme? 0, 3'ün katıdır. 0'ın bir fazlası da 3'ün katından bir fazladır. Şimdi gelelim kuru fasulyenin faydalarına. Arkadaşlarım A artı B toplamı kaç farklı değer alır diyordu. B1 iken bakın 1 artı 3'den 4 alınabilir. 1 artı 6'dan 7. 1 artı 9'dan 10 sayısı değer olarak alınabilir. Şimdi geçelim yan tarafa. 6 ile 1'in toplamı 7. 6 ile 4'ün toplamı 10. 6 ile 7'nin toplamı 13. Kaç farklı değer alır diye sorulmuştu. 10'dan 2 tane var, bir tanesini sildim. 7'den 2 tane var, bir tanesini sildim. Bakın burada kaç farklı değer var? 1 2 3 4. Demek ki cevabımız da 6. sorumuzun cevabı da Denizli seçeneği olacak sevgili gençler. Böylelikle 6. soruyu bitirdik. 130. sayfayı da bitirdik demek oluyor bu. 131. sayfamızdaki ilk sorumuz 7. soruya geçtik. 4 basamaklı 7abc sayısının 9'la bölümünden kalan 8'miş. Pekala. 10'la bölümünden kalan 3'müş. 10'la bölümünden kalan 3 ise bu sayının son basamağı bellidir kesinlikle 3'tür arkadaşlar. Bir sayının 10'la bölümünden kalan kaçsa son basamağı odur. Unutmayın. Şimdi 7, A, B ve 3'ü yazdım buraya. 9'da bölümünden kalan kaçtı? 8'di. O halde 7 ile 3'ü topladınız 10. E 9'da bölecektik. 10'u 9'a bölelim. Kalan ne 1? O zaman 1 artı A artı B diyelim. 9'da bölümünden kalanı bulmak için. Eşittir. 9'un katından 8 fazlaymış. O zaman şu 1'i karşıya gönderelim. A ile B'nin toplamı... 9'un katından 7 fazla olmaz mı arkadaşlar? Olur. Peki 9'un katından 7 fazla olan ne var? Arkadaşlarım A ile B'nin toplamı 7 var veya veyahut 16 var. İkisinden birisi. Şimdi A artı B toplamı en az kaçtır diye sorulmuş. Tabii ki 7 olacaktır. Doğru cevap E seçeneğinde verilmiş arkadaşlar. 7. sorumuzun cevabına E dedik ve geçtik. 8'e. Evet 3 basamaklı. 7 a doğal sayısının 4'le bölümünden kalan 1'dir. 4'le bölümünden kalan kuralın nasıldı? Sayının son iki hanesine bakıyorduk. Yani şuradaki 5A sayısı. Şurası. 4'le bölümünden kalan 1 olan iki basamaklığı 50 küsur sayıları arıyoruz. Pekala. 4'le bölümünden kalan 1 ise gençler bu sayı 53 olabilir. Veyahut 4 eklersiniz bu sayı 57 olabilir. Başka sayı olamaz. Yani A sayısı burada ya 3'tür ya da 7'dir. Anlayabileceği değerlerin toplamı sorulmuş. Doğru cevap 10 olacaktı. Yani cevabımız A seçeneğinde verilmiş sevgili gençler. Geçtim 9'a. Demiş ki bize N doğal sayı olmak üzere. N'yi çember içerisine aldıysa 10'la bölümden kalanı bul. Kare içerisine aldıysa 5'le bölümden kalanı bul demiş. Buna göre. Çember içerisinde N ve bu da kare içerisinde eşit 3 eşitliğini sağlayan iki basamaklı en büyük sayı 2 basamaklı en küçük sayıdan kaç fazladır diye sorulmuş. Şimdi öncelikle 5 ile bölümünden kalan 3 olan bir sayı çıkıyormuş şu. Bakın şöyle yaptığım zaman bu 5 ile bölümünden kalan 3 olan sayılarmış. Pekala buradaki ne sayıları neler acaba? 5 ile bölümünden kalan 3 olan bir sayıya eşitse bu. Tabi şöyle de bir durum var. Ee, şunun sonucu yani şu çember içerisine aldım ya. Bu ifadenin sonucu 10 ile bölümünden kalansa. Ya 0 olur, ya 1 olur, ya 2 olur, ya 3 olur, nokta nokta nokta ya da 9 olur. Çünkü 10'la bölümünden kalan bu e, asla ama asla 10 bile olamaz. Yani 10'dan büyük veya ona eşit olamaz. 10'dan küçük olmalı. Tamam, güzel. O zaman bu 5k artı 3 dediğimiz sayı, yani 5'in katından 3 fazla olan sayı bizim şuradaki rakamlarımızdan bir tanesi. 5'in katından 3 fazla olan sayı nedir arkadaşlar? 5'in sayıdan 5'in katından 3 fazla olan rakam kesinlikle ya üçtür ya sekizdir. Çok güzel. Burası iyi oldu. Şimdi ya üç ya sekiz dedik ya. Artık şunu biliyoruz. Şunu yazdım. Üç ya da şöyle yazdım. Sekiz dedim. Şimdi şu neydi arkadaşlar? Bu 10'la bölümünden kalanı ifade ediyordu. Neyinin 10'la bölümünden kalan üçse? iki basamaklı en büyük sayı kaçtır 10'la bölümünden kalan üç olan? Doksan üçtür. Peki burada kalan sekiz olan İki basamaklı en büyük sayı nedir arkadaşlarım? 10'la bölündüğünde 98'dir. Peki en küçük sayı 3'tür ama iki basamaklı dediği için 13 olacak. E burada da o zaman 18 diyeceğiz. Şimdi en büyük sayımız burada kaç? 98. En küçük kaç? 13. Peki aradaki fark kaç? 98 13'ten 85 yapar. Doğru cevabımız C seçeneğini verilmiştir diyebiliriz. 131. sayfanın sağ üst tarafında 10. sorumuzu çözeceğiz şimdi. 5 basamaklı 350A7 sayısı 11 ile tam bölünüyor. Şimdi 11 ile bölünmesi için 7'den a'yı çıkarıyoruz artı 0'dan 5'i çıkarıyoruz eksi 5 ve şuradaki 3'ü tek başına yazıyoruz. Şurası 7 eksi 5'ten 2 yapar 2 artı 3'ten 5 yapar. Demek ki 5 eksi a kesinlikle 11'in katı olacak. Burada a negatif olma gibi bir durumu söz konusu değil ama biliyorsunuz ki 0 her sayının katı yani a kaçmış arkadaşlarım 5'miş. Şimdi a 5 ise 3 5 0 0. 57. Bu sayının 8'de bölümünden kalan soruluyor. 8'de bölümünden kalan için son 3 basamağa bakmam gerekiyordu. Son 3 basamakta yüzler basamağı 0 olduğu için 57'nin 8'de bölümünden kalan. Biliyorsunuz ki 7 kere 8, 56. Dolayısıyla 57'nin 8'de bölümünden kalan 1'dir diyeceğiz sevgili gençler. 10. sorumuzu çözdük ve cevabına Bursa dedik. Geçtik 11'e. 4 basamaklı. 9000 a70b sayısı 12'ye tam bölünüyor 12'ye tam bölünen sayı hem 3'e hem de 4'e tam bölünüyordur sayının sonunu illendirdiği için önce 4'e bakalım arkadaşlar şimdi yazıyorum 9000 a70b bu sayı 4'e bölünebiliyorsa son iki basamağın 4'ün katı olması gerekiyor yani 9000 a72 veyahut 9000 a76 olur bu ikisinden bir tanesidir bu sayı Peki bunun içinde a'nın varyasyonlarını bulmamız gerekiyor şimdi bu sayı 3'e tam bölünecek. 3'e tam bölünüyorsa benim 9'u burada görmeme gerek yok. Çünkü 9 zaten 3'ün katı. Buradaki 9'u da görmeme gerek yok. 7 ile 2'nin toplamı 9'dur. 9 3'ün katı olduğu için bakmama gerek yok. O zaman buradaki A'nın alabileceği değerler 3'ün katı olmak zorunda. 0, 3, 6 veya 9 olabilir. Bu 1, 2. Şuraya geçtim. 6 zaten 3'ün katı. Ve 7'nin 3'le bölümünden kalan 1'dir. Demek ki A artı 1 kesinlikle 3'ün katı olacak. A artı 1 3'ün katıysa sevgili arkadaşlarım. Buradaki A değerleri 2 olabilir, 5 olabilir ve 8 olabilir. Şimdi ben burada şuradaki B'yi kaç seçmiştim arkadaşlar? Ee, buradaki B'yi 2 seçmiştim. Buradaki B'yi de 6 seçmiştim. 72 ve 76 demiştik hatırlarsanız. Şimdi A çarpı B için konuşuyoruz. 2 kere 9'dan burası maksimum 18 gelebilir. Ama buraya bakıyoruz. 6 kere 8'den 48 gelebiliyor. İşte en büyük değer sorulmuş bu. En büyük değer o halde B seçeneğindeki 48 olacak diye sevgili arkadaşlar. Evet 11. sorumuzda çözdüğümüzde göre artık son sorumuza doğru geçebiliriz. Şimdi arkadaşlar şu kısmı sileceğim. 12. soruyu üst tarafa çözebiliriz. A ve B doğal sayılarının 7 ile bölümünden kalanlar sırasıyla 3 ve 5'tir. Pekala buna göre aşağıdakiler hangisi yanlıştır diye soruluyor. Bakın bu tarz sorularda şunu yapmanızı istiyorum. A ve B doğal sayılarının 7 ile bölümünden kalanlar 3 ve 5'miş ya o zaman A'yı 3 seçin. B'yi de 5 seçin arkadaşlar. Tamam Şimdi geçtik buraya. 3 ile 5'i topladın 8. 8 sayısının 7 ile bölümünden kalan 1'dir. Vallahi doğru. Birini 3, birini 5 seçmiştik. 3 kere 5, 15 yapar. 15'in 7 ile bölümünden kalan 1'dir. Doğru. A kare. Yani 3'ün karesi. 9 sayısının 7 ile bölümünden kalan 2'dir. Doğru. 2 basamaklı B2. B'yi 5 seçmiştik. 52. 52 sayısının 7 ile bölümünden kalan 5 değil 3'tür Çünkü 49 tam bölünür. 52'nin 7 ile bölümünden kalan 3'tür. Cevap Denizli. Son olarak E şıkkına da bakalım. A'yı 3, B'yi 5 seçmiştik. 3 kere 3, 9. 9 artı 5, 14. 14, 7'ye tam bölünür demiş. Doğru. Cevabımız D seçeneği olacaktı. Ve böylelikle 12. sorumuzda çözdüğümüze göre 130 e, kaçıncı oluyor arkadaşlar? 131. sayfamızın da sonuna gelmiş olduk. Ve artık bir sonraki videoda bölünebilme kuralları pekiştiriyorum. 14. testi çözeceğiz sizle beraber. O videoda görüşürüz. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın, sağlıkta kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmaya Lütfen unutmayın.